Başak kadını detaylar ile aşırı ilgilidir. Her şeyi en ince ayrıntısına kadar öğrenmek, araştırmak ister. Onlar için detaylar oluşturdukları bütünden çok daha önemlidir. Bu nedenle herhangi bir meselede size ayrıntı gibi görünen bir şeye odaklanarak sizi o ayrıntı üzerinden yargılayabilir. Eğer onlarla birlikte olmak istiyorsanız bunu öğrenmek ve detaylara, ayrıntılara dikkat etmek zorundasınız. Bu detaycılığınızı temizlik konusunda da göstermeniz gerekli. Başak kadını eleştiride bulunmaktan hoşlanır ve bu nedenle onun eleştirilerine karşı çıkmayın. Bunu sorun haline getirmeyen erkeklerden daha fazla hoşlanır. Hatta onların eleştirilerine katlanamayan erkeklerden hoşlanmazlar. Bile diyebiliriz. Eğer bir başak kadınına aşık olduysanız eleştiriye ve kendinizi bu eleştiriler doğrultusunda geliştirmeye açık olmalısınız. Başak olan kadınların gerçekten iyi bir mizah anlayışına sahip olduklarını üst seviyede espri yetenekleri bulunduğunu söylemek gerekir. Onlar zaten sıkıcı olan gündelik hayata mizah anlayışlarıyla renk katmaya bayılırlar. Eğer karşılarında onları anlamayan ve esprilerini kaldıramayan bir insan olarak bulunursanız, sizin de hiçbir zaman arzu ettiğiniz şekilde yakınlaşmazlar. İsteseler de yapamazlar. Başak kadını sabırsız erkeklerden hoşlanmaz. Özellikle kendisine tahammül edecek, yaptıklarına tahammül edebilen erkeklerden hoşlanır. Onlara göre aşkın kuralı budur. Kişiler eğer bir birlikteliğe başlamışsa bu bir takım sorumlulukları beraberinde getirir. Bu sorumlulukların başında birbirine karşı sabırlı olmak gelir. Başak kadını özellikle dürüst ve olduğu gibi davranan erkeklerden hoşlanır. Eğer karşısındaki kişi etkilemek için türlü karakterlere bürünen, olmadığı gibi görünmeye çalışan ve en önemlisi yalan söyleyen biriyseniz, Başak burcu kadınıyla pek şansınız olması zor. Sizin yapmacıklığınızı ve yalancılığınızı hemen anlar, hisseder. Sizden anında uzaklaşır ve kapıyı bir daha size açmaz. Bir deprem bölgesine gittiklerinde çadırları, battaniyeleri, su ve içeceği ayarlayan, bunları ulaşması gereken yerlere inanılmaz bir düzen içinde gönderen ve tüm sorunları olabilecek en kısa sürede çözen insanlardır bunlar. Başak insanların en iyi yaptığı şey başkalarının hayatlarını düzene sokmaktır. Akıllıca tavsiyelerde bulunurlar. Başak Burcu tavsiyelerde bulunmaya da bayılır ve öğütlerine de güvenir. Çünkü sadece kendi mutluluğuyla yetinebilecek türden bir insan değildir. Bu sadece sosyal hayatı için değil, evi için de geçerlidir. Başak kadının hayatında güzelliğin ve temizliğin önemi büyüktür. Evine çok düşkündür. Evini çekip çevirmekten zevk duyar. Evi her zaman derli toplu ve zevklidir. Başak kadını dostluğa ve arkadaşlığa da önem verir. Çevresi daima insanlarla çevrilidir. Yalnızlığı sevmez. Ayrıca eşsiz konuşma yeteneği ve zekice sözleri sayesinde insanlara kendine bağlamayı bilir. Zaman zaman eleştirel olabilmesine rağmen insanları olduğu gibi kabul eder. Bir kusuru varsa çabuk küsmesi ve köprüleri düşünmeden atabilmesidir bu bir özelliklerinden biri. Küçük bir söz, minicik bir davranış onun uzaklaşıp gitmesine yol açabilir, dikkat edin. Bir de rekabete girebilen biri değildir. Bir rakibin ya da rakibin varlığı bile onun söz konusu işten ya da aşktan eline yeteni çekmesine sebep olabilir. Başak Burcu Kadir aşk hayatında neşeli, iyi niyetli, okumaya, bilgiye, edebiyata meraklı fakat aslında kendine pek de güvenmeyen bir tiptir. Bu yüzden de kişilikli güçlü erkeklerden hoşlanır. Belki de kendilerini tamamlayacak birine ihtiyaç duydukları içindir bu. Aşırı titiz ve ayrıntıcı oldukları için onlarla yaşamak kimi zaman zor olabilir. Birçok işi, bir işi hızla planlayıp en kusursuz biçimde başarmalara rağmen özel hayatta bu özellikle de bazı zorluklara yol açabilir. Kendilerinden çok şey talep edildiği hissine kapılabilirler. Herkes ona aşık olabilir. Başak kadınları mükemmel erkek isterler ama siz de bilirsiniz ki kimse mükemmel değildir. Onlara aşık olan çoktur genelde ama onlar kolay seçebilen tipler değillerdir. Ancak seçimlerini yaptıklarında buna sadık kalır ve o erkeği her bakımdan mutlu etmeye çalışırlar. Başak kadını dürüst ve açık sözlüdür. Bu yüzden karşısındaki erkekten de aynı türden bir davranış bekler. Kendinden bir şeyler gizlendiği hissine kapılırsa o erkeğe artık bir daha güvenmez. Yani onun güvenini geri kazanmak imkansız değilse bile çok zorlanırsınız. Bir özelliği de iyi annesi olmasıdır. Çocuklarını çok sarar ve onlar için her türlü fedakarlığı yapacaktır. Zarif, dengeli, bakımlı ve şık, doğaya kültürel faaliyetleri önem veren, insan ilişkileri gelişmiş, akıllı erkekleri tercih eder. Başak kadını her şeyi planlar, önceden tasarlar. Tabi ona karşı aşık olan bir erkek için bu hayatı bir miktar zorlaştıran bir şey olabilir. Tavsiyemiz size ona zaman vermeniz ve onun kendini rahat hissetmesini sağlamanızdır. Anı yaşamanın tadına varırsa eskisi kadar ayrıntıcı ve hesapçı biri olmaktan vazgeçebilmektedir. Tembellikten nefret ettiği için sizden her konuda çaba göstermenizi bekle. Başak kadını temizlik ve düzen ister. Bir başak kadınına dağınıklık kadar iten bir şey yoktur. Lüksü olan düşkünlüğü söylenemez ama temizlik, düzen ve itinai olan düşkünlüğü önemli. Buna önem verir. Yatak odasına bakınca temiz beyaz çarşaflar, yumuşacık, mis kokulu yastıklar ister ve görürsünüz. Yataktan kalkar, kalkmaz, yüzünü yıkadıktan sonra yaptığı ilk şey yatak odasını şöyle bir toplamak olur. Bunlara alışmalısınız. Bu kadın gayşa ruhlu, gayşa, pardon tabii ki ya, gayşa değildir. Bu burçta doğan kadınlar en büyük özelliklerinden biri çabucak daralıp küsmeleridir. Sizin söylediğiniz ufacık bir acı söz onun aylarca kendine gelememesine, yemek yememesine, içbiremesine, içine kapanmasına sebep olabilir. En iyisi almanız ve böyle bir duruma mahal vermemeniz olacaktır. Örneğin çapkınlık yapan, yapmaya niyetli bir adam hayatını karartabilir. Başak Burcu kadını kıskanç değildir. Normalde pek de kıskanç bir tip olmadığı halde karşısına bir rakip çıkarırsanız hemen antenler havaya diker ve kıyasaya rekabete girer. Karakterlerinin bu özelliğinden azıcık yararlanabilir. Küçük ve zararsız oyunlarla onu kıskandırmayı deneyebilirsiniz. Ama büyük bir numara yapmaya sakın kalkışmayın yoksa onu sonsuza dek kaybedersiniz. Fisiksel temazlarla birlikte başak kadının iç dünyasına hitap etmeniz gerekir. Başak burçlu kadının cizzenlikte göz teması önemlidir. O yüzden ne yaparsanız yapın, arası onun gözlerinin içine bakmayı ihmal etmeyin. Karanlıkta olduğunuz zaman bile gözlerine bakın. Modadan ve iyi dikemiş kaliteli kıyafetlerden hoşlanır. Dış görünüşüne önem veren başak kadını, cüretkâr kıyafetlerden değil, kaliteli ve şık olanlardan hoşlanır. Parlak renkleri değil, nötr renkleri tercih eder. yırtık kotlar ve yazılı tişörtler onun stili değildir. Armağınızı hediyenizi alırken bunları göz önünde bulundurmanız güzel olur. Takılarda da zevkleri gayet incedir. Başak kadını makyaja zaman ayırmaktan çekimez, ama makyaj yaptığı halde yapmamış gibi görünmeyi sever. Genelde birbirine yakın tonlarda pastel renkleri tercih eder. Başak kadınları ayrıca cilt bakımına da büyük önem verir. Örneğin hepsi de cilt tiplerine uygun kremleri seçmeye özen gösterir. Kullandıkları ürünün etkili olması onlar için çok önemlidir. Giyimde rahat kıyafetleri, krem...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 Bu alana, bunu alana kadar da savaşırlar. Hedeflerse mutlaka onu başarırlar. Ancak savurgan ve para tutmaz özellikleriyle bilinirler. para konusunda harcamayı severler. Kimin için olduğu önemli değil. Başkaları için bile kolay para harcarlar. Bu davranışları para önem vermediklerinden de nasıl olsa yine kazaların düşüncesiyle kolay harcarlar. Her ortamı ayak uydurup kolay mutlu oldukları için para olmasa da dişimi sıkarım derler ve bütün parasını harcarlar. Anlık isteğiyle çok hareket ederler.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 Asla eleştirmeyin, eleştirmekten nefret ederler. Koşburcu kadınları sosyal oldukları için sosyal aktivitelerden hoşlanırlar. Sürprizlere bayılırlar, spor yapmak ve alışverişe gitmek en büyük güzellikleridir. Koşburcu kadınları pahalı hediyelerden hoşlandığı doğrudur, elmastan çok hoşlanırlar. Ancak küçük tatlı hediyelere de gönlünü alabilirsiniz.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 Koç evliliğin klişe olması için fiziksel sürenin ağır basmasını tercih eden hareketli bir buçtur. Bir koç kadın olumlu bir ilişkin olmasını istiyorsanız kendinizin de hareketli bir ruh halis olmalıdır. Eğer olur da bir koç kadın ile beraber olmayı başardıysanız hafta sonları televizyon karşısında oturduğunuz günler artık tarih olmaktadır. Onun düşünmeden hareket eden tarafını şımartın. Koçlar genellikle düşünmeden önce hareket eder.